Merhabalar, bugün 5 Mart 2023, arılarımız kovanda ölen arılarımızı dışarı atarak temizliğe başlamış. Diğer bir kovanımızda ise gayet güzel sarı polen getiriyor arılarımız. Kovanlarımız da bahara uyanış başlamış. Bir hafta önce biz arılarımıza hazır şurup vermiştik. Bugün tekrar hem bir kontrol amaçlı hem de tekrar ve şurup verme amacıyla kovanlarımızı kontrol etmeye geldik. Bir hafta önce vermiş olduğumuz hazır şurupları gayet güzel tüketmiş arılarımız. Bu dönemde biz şeker şerbeti vermiyoruz. Çünkü invert şurup hemen tüketilmeye hazır bir yiyecek. Bu yüzden bu aylarda invert şurup tercih ediyoruz. Yarım litre olarak arılarımıza veriyoruz. Önümüzdeki dönemde hava eğer soğuk giderse arılarımız bal stoğu olmasına rağmen maalesef balı ısıtıp yiyemedikleri için ölüyorlar. Bunun önüne geçmek için şimdiden hazır invert şurukla arılarımıza küçük küçük beslemeler yapıyoruz. Bunun nedeni önümüzdeki 20-25 gün boyunca Nisan ayının başına kadar en azından arılarımız bal stoğuna ulaşmakta güçlük çekmesin. Geçen yıl Mayıs ayı sonunda bölme yaptığımız kovanımız gayet başarılı bir biçimde ilk kışını atlatmış oldu. Bu yıl bal zamanı kendisinden inşallah ilk balımızı alacağız. Arılarımızın bal stoğu var. Ancak dediğim gibi havalar soğuk gittiğinde arılarımız bu stoklarına ulaşamadığından dolayı maalesef ölüyor. Bunun önüne geçmek için bu aylarda küçük küçük besleme yapmanız faydalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.